My Life TV Peki akıl ve zeka oyunları Eğitim Araştırma Derneği olarak hangi illerde hizmet veriyorsunuz? Şu an e, Ankara'dayız. Görsel olarak bir de bir eğitimi Ankara'da veriyoruz. Ama materyal e, okullara ulaştırmada bütün Türkiye'nin her tarafıyla irtibat halindeyiz. E, Sivas, İstanbul, Bursa Eskişehir, Edirne... Fuarlarımız... Türkiye'deki fuarlara katılıyoruz. E, materyal satımı oluyor. Materyal ulaşımı oluyor. Ailelere, okullara. Şu an birebir eğitimi Ankara'da yapıyoruz. Yalnız e, birazcık daha böyle ilerleyip... Birazcık daha altyapıyı oluşturduktan sonra... Biz Ankara dışındaki e, illerimizle, okullarımızla görüşüp... Bu eğitimi yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Peki, yani İstanbul içinde... Herhangi bir kurumla bu şekilde koordineli eğitim verme e, planınız var mı? Veya herhangi bir şehirde de olabilir. Yani kısacası sizin gibi hani bir çocuğun sizi gördüğünde akıl öğretmenimi gördüm, <gülüyor> Kevser derken akıl öğretmenimi gördüm, Ahmet Bey gibi bir söylemlerin e, dalga dalga dünya çapında yaygınlaşması için e, kimler Akıl eğitmenliği, akıl ve zeka oyunları eğitmenliği sertifikasına veya eğitimlerine başvurabilirler. Çünkü seyircilerimizden şu anda bunu merak edenler çok var. Çocuk gelişimi öğretmenleri bu eğitime başvurabilirler. Psikologlar başvurabilirler, pedagoglar başvurabilirler. Kısacası aslında herkes başvurabilir. Anne babalar bile bu eğitimi alabilirler. Çünkü bu materyalleri temin ettikten sonra bunun bir ilerleme şekli var. Bunu öğrenmeleri gerekiyor. Yani çok sıradan bir oyun olmuyor bu. Bu sebeple de herkes, isteyen herkes bu eğitimi alabilir. Bu sertifikayı alabilir. Bizlerle irtibata geçebilirler. Çünkü amaç çocuk olduğu için çocuklarımız olduğu için bizler de çocuklarımız için faydalı ve yararlı şeyler yapmak istiyoruz. Bu sebeple de e, bütün herkes başvurabilir diyor. Bütün insanlar alabiliriz yanımıza. <gülüyor> evet. Yani eğitim e, kökenli psikolojik pedagojik formasyona <gülüyor> <gülüyor> sahip kişiler birebir eğitim sertifikasını diğer kişiler, de online olur, çocuk yakınları olur, onlar da satılım belgesi şeklinde düzenleniyor. Evet, online ya, eğitim olabilir. Evet, materyaller veriliyor. Ee, Birebir e, telefonla olur, Whatsapp üzerinden olur. Destekleriniz galiba görüntülü hatta destekleriniz olduğunu, hani yayın öncesi biliyordum. Bu da beni heyecanlandırdı. O yüzden daha can alıcı sorular sormaya gayret ediyorum. Ciddi anlamda. Peki bu materyalleri hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Bu konuda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 görülebiliyor, alınabiliyor. O enerjide ha, haliyle bizleri keyiflendiriyor. Daha bir işimize yoğunlaşıyoruz. Daha bir heyecan veriyor bize. Heyecanlanınca da işimizi en iyi şekilde nasıl yapabiliriz dürtüsü oluşuyor. Evet. Değerli seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Business Channel Türk TV stüdyolarından Doktor Ekrem Çufay'la yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programından hepinize mutlu günler. Hoşçakalın. Live TV.